Selamlar Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz Bu Videomda Tamamen Ücretsiz Ve Neredeyse 1 Dakikada Hareketli Webcam Çerçevesi Nasıl Yapılır bunu göstereceğim sizlere. Lütfen fazla uzatmadan hızlıca videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik de olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Birinci aşamada yapmamız gereken şey Google'a veya YouTube'a giriyoruz ve arama kısmına background video yazıp aratıyoruz ve aralarından kendimize uygun olan hoşumuza giden bir background videoyu seçiyoruz ve bunu indiriyoruz. YouTube'dan video indirmek için birkaç yöntem var, bunu biliyorsunuz. Ben genellikle YouTube'un önüne iki tane ss koyup Enter dediğimizde Save From'dan indirmeyi tercih ediyorum. Daha pratik geliyor bana ve bu şekilde indiriyorum. Siz de beğendiğiniz background videoyu download ediyorsunuz. İkinci aşamada tabii ki de yapmamız gereken en önemli şey OBS programını açıyoruz. Üçüncü aşamada da açılmış olan OBS programımızın kaynaklar kısmına sağ tıklıyoruz, oradan ekle diyoruz ve oradan ortam kaynağını seçiyoruz ve akabinde yapmamız gereken şey göz at kısmından indirmiş olduğumuz background'ı eklemek ve tamam demeden önce aşağıda bulunan döngü kısmını tiklemek döngü kısmını da tiklediyseniz tamam deyip olayı sonlandırıyoruz dördüncü aşamada yapmamız gereken şey kameramızı eklemek kameramızı ekliyoruz fakat şunu unutmayın ...eklediğimiz ortam kaynağının üstüne kameramızı ekliyoruz. Beşinci aşamada yapmamız gereken şey... ...kameramızın boyutunu bir tık küçültmek. Bir tık küçülttükten sonra arka tarafta eklediğimiz video background'ının olduğunu göreceksiniz. Eğer köşelerde orantısız bir şekilde boşluklar varsa... Alt tuşuna basılı tutarak kameramızı biraz kesebiliriz. Bunu da yaptıktan sonra altıncı aşamaya geçiyoruz. Altıncı aşamada yapmamız gereken şey kaynaklar kısmında kamera ve background'umuzu seçiyoruz. Sağ tıklayıp grupla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu ikisi de gruplanıyor. Yani küçültüp büyütürken sağa sola götürürken ikisi aynı anda hareket ediyor ve birbirine senkron oluyor. Altıncı aşamamızda tamamladığımıza göre gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ve neredeyse bir dakikada kendimize tamamen ücretsiz ve hiç uğraşmadan hareketli bir webcam çerçevesi oluşturmuş olduk. Bu şekilde pratik bilgilerin gelmesini isterseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Aynı zamanda Instagram'da çok aktif değilim ama çok fazla aktif olmayı istiyorum. Bunun için de Instagram'ımı takip ederseniz bana da biraz şevk gelebilir. Çünkü şu anda paylaşsam bile çok fazla bir toplumumuz olmadığı için Instagram'da Instagram'a bir şeyler üretmek açıkçası üşendiriyor beni diyebilirim aslında. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.